Yani dünyadaki yaşam uzaydan saçılmış ve başlamış olabilir mi sizce? Bu konuda hisse bir hissiniz veya bir görüşünüz var mı? Var tabi. Bilim insanları e, genellikle e, bir şeye ilk duydukları zaman bile olsa evet veya hayır demezler ki bunun düşünülecek tarafı olduğunu bildikleri için bunu biraz zaman vermeleri gerekir, e, kanıtlanması gerekir vesaire falan diye düşünerek uzun bir aralık verirler verilen sorulara. Ben e, 1974'te fizik öğrencisiyken, fizik, kimya, biyoloji okuduğum bir e, yer vardı, eğitim. O zaman düşünmeye başlamıştım. Yani gerçekten kuyruklu yıldızlar çok ilginç. Bunlar e, özellikle Mars-Jüpiter arasındaki bölgeden gelebildikleri gibi, orada özel bir bölge var. Hemen e, Güneş-Semin dışındaki bir bölgeden de gelebilir Onların özel isimleri var. Mesela en dıştaki bölgenin adı Ortkuşağı. Bu kuyruklu yıldızlar dediğimiz şeyler, çapları 5-10 kilometre, 20 kilometre arasına kadar uzayabilen, birkaç kilometreye kadar da inebilen e, kirli kar topları. Yani üzerlerinde toprak, kaya vesaire olduğu gibi, dolmuş vaziyette su da var. Kirli kar topu. Bunlar bir şekilde güneş sisteminin oluşumu sırasında, ee, bu yapılarıyla kalmışlar. Bunlar zaman zaman güneşe doğru düşüyorlar. Güneşe doğru düşerken hızla gelirken e, onun etrafından geçiyorlar çekim etkisiyle ve tekrar geldikleri yerlere doğru dönüyorlar. Ama sonra tekrar geliyorlar. Çünkü bulundukları yerdeki denge bozulduğu için sürekli güneşe düşüyor gibi geliyor. Bazıları da düşüyor güneşin bir tarafı. Güneşe yaklaşınca üzerindeki bu e, kirli kart Sıvılaşabilecek kısımları sıvılaşmadan buharlaşıyorlar ve gökyüzünde muazzam bir kuyruk oluşturabiliyorlar. Bazen de top gibi görünüyorlar. Mesela bugünlerde böyle bir kuyruklu yıldızımız var. Ee, çok kısa dönemlerle güneşin etrafından dolanıyor. 46B bir tanem kuyruklu yıldızı. Bu küçük basit dürbünlerle, teleskoplarla gözlenebilecek. Bugünler hemen bugünlerde gözlenmesi lazım. Bunu takip etsin izleyici. Şimdi. Şöyle düşünseniz ne olurdu? Bu kuyruklu yıldızlar zaman zaman dünyaya da çarpıyorlar. Geçmişte de çarpıyorlar. Belki gelecekte de çarpışlar Bunlara benzer şey. Ya içlerinde bunların gerçekten bakterilerle ilgili kalıntılar varsa. Velev ki varsa. E, bunlar da dünyaya düştükleri zaman uygun ortamlar bulup çoğu aldılarsa. Varlıklarını sürdürebildilerse. Bu kadar. Bunu düşünebilirsiniz rahatın Dünyadaki canlılığın başlangıcıyla ilgili falan bir şey söylemiyorum. Böyle bir olay olabilir mi? Olabilir. Kim buna hayır diyebilir? Kim buna en <gülüyor> mümkün değil? Dolayısıyla geniş anlamda düşünüldüğünde olaylar böyle bir yerlere varabiliyor rahatlıkla. Bildi hocam e, Mars'ta bakteri bulunmuş muydu peki fosil olarak? Öyle hatırlıyorum sanırım. Bizim bulduğumuz yok. Ama Mars'tan gelmiş bir göktaşının içerisinde bir evet, bahçe içinde. fosilinden söz ediliyor. Bilimsel bir çalışma bu aslında. Rastgele bir şey değil. Ee, bunu 86P diye de getiriyor. Arkasında da AO diye bir rakam var. Şimdi hatırlayamıyorum detaylarını. Ona bir isim verin. Işte. Ee, biz bunun kaynağını Mars olarak bilmekle beraber nasıl olduğu konusunda fikrimiz yok. Şimdi Mars'a gidiliyor, daha detaylı çalışmalar yapılacak. Eninde sonunda Mars ya tamamen ısızdır denilecek ya da Mars geçmişte çok ciddi şeyler yaşamıştır denilecek. Bugün biliyoruz Mars'ta su var, Mars kanalları falan da var. Yani geçmişte suyun ve rüzgarın yarattığı yüzey şekilleri de var. Celal Şengör Hoca ile konuşursanız bu konuda size çok daha detay verebilir. Mars'ın yüzeyi hakkında, onun uzmanlık alanını. E, gezegenlerin ve kara parçalarının yüzeyleri, bildiği kadarıyla. E, ve biz bunları anlayacağız, araştıracağız. Durmadan giden e, bir bilimsel e, süreç. Eskiden bu bilimsel çalışmaların paraları üzerinde çok konuşulurdu. Artık konuşulmuyor. Çünkü gerçekten hem olaylar basitleşti, hem güzelleşti, hem teknoloji çok ilerledi çok daha az paralarla, çok daha mükemmel işler yapılabiliyor. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların önünde şu anda ciddi bir engel yok. Yani gelişmiş ülkeler için çalışıyorum. Evet Burak. Hocam, peki şöyle bir soru daha sorayım. Ben birazdan tamamen bırakacağım seyircileri. Mars düzeyini tarayan işte Curiosity var. Şimdi Insight'ın, Insight'ın hatta son gönderdiği görüntü ekrana vermiştik. Genelde benzer görüntüler oluyor. Bir Böyle killi bir toprak var sanki, turuncu. Böyle Kesinlikle. işte Evet. Hep öyle değil mi herhalde? Bütün bölge işte ondan sonra taşlar falan var. Kimisi onlara bakıp yorumlar yapıyor. İşte fosile benziyor bilmem ne vesaire vesaire. Benim merak ettiğim asıl ulaşıyor? Bildiğiniz kadarıyla Mars yüzeyinin bütün oradaki robotlardan bahsediyorum. Diğer bilmediklerimiz zahir. Yüzde kaçı taranmış olabilir hocam? Çünkü büyük bir Oo. gezegen küçük değil. Yani sıfır, sıfır, sıfır, sıfır, sıfır bilmem kaçı. O kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Ama taranmış derken tabi yüzeyine inenler için konuşuyoruz. İnenlerden bahsediyor evet inerler. evet. Yani yüzde son derece küçük bir miktar. Ama bizim esas yaptığımız iş bu değil ki. Sadece yüzeyine inerek değil. Onların etrafında dolaşan uydularımız var. Uydularımız, uydularımız da var evet. Tabii o uydular detaylı olarak taramalar yapıyorlar. Tıpkı dünyanın etrafındaki uydular Hı. gibi. Dünyanın etrafındaki uydular da taramalar. Birçok şeye bakıyorlar. Petrol rezervlerine bakıyorlar. E, kıymetli maden rezervlerine bakıyorlar, askeri üslere bakıyorlar, insanlara bakıyorlar, şehirlere bakıyorlar. E, nerede gecekondu var ona da bakıyorlar. Artık o da yapılabiliyor biliyorsun. Dolayısıyla yukarıdan baktığımız e, çalışmalar e, hiç yabana atılacak gibi değil. O ülkeler son derece eklenekli. Çözünürlük dediğimiz, yani en yakın iki noktayı birbirinden ayırma özelliği oldukça yüksek noktalara ulaşmış olacak. Yani Yan yana duran iki insanın e, yüzlerini birbirinden ayırabilecek nitelikte çözünürlük var. Yukarıdaki aletler baktığı zaman. E, Mars için de durum bu. E, Mars'ın yüzeyinde şu ana kadar özel seçilmiş yerler var. Bu özel seçilmiş yerlerde yapılan çalışmalar e, istatistik olarak e, bilgilerimizi arttırmaya yönelik. Yani e, bir yerde yapılan çalışma ile diğer bir yerdeki yapılan çalışma birbirine birleştirildiği zaman genel olarak Mars yüzeyi hakkında da çok detaylı bilgi edebiliriz diye farklı yerlere indiriliyor bunu. ama Peki hocam bu özel bölgeleri seçerken ne dikkat ediyorlar yani belli bir kriter vardı İlaki Tabii yani bir kere rahatlıkla inilebilir olması lazım yüzey detayı olarak rahatlıkla orjinal yerlere ulaşılabilmesi lazım ee, yüzey şekillerinden çıkarttıkları bazı anlamlar var. Ha Buradaki malzeme çok kıymetli olabilir, çok farklı olabilir, çok anlamlı olabilir diye gönderdikleri yerler var. Oralara olması lazım vesaire vesaire. Bu aynı şey ay içinde yapılıyor. Yani ayın işlerde de e, yüzey öncelikle çok detaylı taranmış, çok detaylı bir haritalama yapılmış. Ondan sonra da bu uzay araçları istedikleri, uygun buldukları yerlere indirilmiş. Yoksa gönderiyoruz, neresi olursa oraya konalım, olmaz Gün değil. Zaten sanırım bir yaşam oluş, yani şöyle diyeyim, dünyadaki gibi bir yaşam olsaydı şehirler vesaire, mantıkken bu uydular bunu çoktan görürdü değil mi hocam? Yani aradığımız şey düzenli bir yaşam değil Mars'ta. Çünkü olsaydı zaten görülür müydü yoksa görünmemiş olabilir mi? Bırak ne güzel konuştun. <gülüyor> yani düşün orada bir şehir var, görülmemesi mümkün değil. Mümkün hadi değil bu, değil mi? Yani onla ilgili yok. Boşver şehri yaşam iziyle ilgili gaz var. Görülmemesi mümkün değil. Ama bir miktar metan görebiliyoruz mağaz. Fakat sebebini bilmiyorum. Bu nereden? geliyor? Yani emin olun orada 5 tane 6 tane inekten oluşan bir çiftlik olsa ve bu hayvanların dışkılarından çıkan metan atmosferine yayınsa tahmin ediyorum bunu bulabilecek teknolojiye sahipler şu an. Yani burada 6 inek yaşıyor, nerede olduğunu göremedik ama 6 tane inek var diyebilecek durumdalar. Evet, şu anda bir metan var ama onlar ineklerden gelmiyor büyük bir ihtimalle. Fakat nereden geliyor Mars'ta? Bu da merak konusu. Bir taraftan bu da araştırılacak. Da. Hocam bu hidrotermal bacalar önemli bir role sahip değil mi? Yanlış demiyorum ismini. Yaşam bakarken özellikle deniz altında mesela. Acaba şöyle bir şey geldi aklıma. Bu atmosferdeki gaz... Belki de işte yaşam bir şekilde yok oldu ama yerin denizin altında, donmuş katmanların altında devam ediyor. Henüz oraya sanırım inilmedi. Belki oralardan çıkan şeyler de olabilir. Yani bu bir canlılığın göstergesi yani sonuçta değil mi? Canlılık dışında bir şey üretebilir mi bunu? Bilemiyorum. Yani onu, o, o detayı bilemiyorum. Ama metanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet. evet. Canlılık ıı, için e, iz sürmek gerektiğini biliyorum. İşin ilginç tarafı, Mars'ın yüzeyinde çok ilginç delikler de var. Yani yakından bakıldığında birçok resimlerinde ilginç deliklerden de bahsediliyor. Bunları da görebiliyorsunuz. Bunların ne olduğu hakkında da çok fazla bir fikrimiz yok. Sonuçta Mars'ın e, toprak yüzeyinin altına doğru çalışmaların başlatılması lazım. Insight bunu başlattı. Şu anda Mars'ın iç yapısı ile ilgili e, detaylı e, incelemeler yapacak. Bunu deprem dalgaları açısından yapacak, başka şeyler açısından yapacak bir takım herhalde sonara benzer aletleri var. Onu bilmiyorum tam olarak, okumadım. Bunlar da yapacak. Diyecek ki ya bu kabuğun altında şöyle şöyle bir yapılaşma var, şöyle şöyle bir durum var diyecek. Yakında bu raporlar gelmeye başlayacak. Çok Şimdi uzun. hocam bir şeyden bakıyordum da, Wikipedia'dan emin olmak için. Hidrotermal bacalarda hocam mesela görünen gazlardan bir de metan, işte, hidrojen, sülfür, karbondioksit vesaire. Genelde biz hatta oldu hocam bir müze vardı. Evrim müzesi diye. işte böyle insanlık vesaire hayvanlar. Oldu, orada tabii lehçe olduğu hiç anlamamıştım. Bacalar koymuşlardı hocam. hidrotermal bacalar. Daha sonra araştırınca bunun yaşamın delillerinden biri olduğunu söylüyorlardı. Ben özellikle şeyi merak ediyorum. Acaba buzulların altına inip bakacak bir robot gönderecekler mi? Onu da zamanla göreceğiz. Sanırım henüz inilmedi değil mi altına buzulları? E Yok, çok fazla böyle bir detaylı çalışma olduğunu bilmiyorum ben. Hidrotermal bacalar derken tabii bizi izleyen izleyiciler açısından da konuşmak lazım. Herhalde şundan bahsediyorsun, emin olalım karşılıklı. Okyanusların oldukça derinlerinde. Evet, e, evet. Oldukça evet, çok hocam. yüksek derece sıcak su çıkartan ve aynı zamanda bunun içinde erimiş gazlar bulunan bacalardan söz ediyoruz. Daha evet, doğrusu... Hocam. Volkanik baca, yani alevden çok buradan sıcak su ve gaz çıkıyor. Erimiş vaziyette, birikmiş, birikmiş vaziyette gaz çıkıyor. Çok daha ilginç olanı bu kadar sıcak ortamda ve bu kadar zehirli ortamın etrafında yaşayan canlılar var. Bunları keşfettik. Ee, okyanusların altındaki bölge. Bunların hepsi bizim nelere takip edeceğimiz konusunda bize ipucu veriyor açıkçası. Yani canlılık ararken nelere bakacak? Ya asit varsa kaçmayacağız. Asitlerin içinde de yaşayan canlılar var. Çok sıcak su varsa kaçmayacağız. Orada da yaşayan canlılar var. Zehirli bacalar, bunların etrafında canlılar var. Demek ki canlıyı ararken çok daha, çok daha geniş, çok daha esnek olabileceğiz. Sınırlamayacağız kendimizi anlamına